Evet arkadaşlar kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Şimdi e, ustamıza soracağız, anlatacak bize ne yaptığını hemen pratik bir e, yemek tarifi diyebiliriz. Hemen misafiriniz geldi, acil veya yemeğiniz yok. Bunu yapın arkadaşlar. Şimdi ustamız bize anlarsın. Evet ustam ne yapıyoruz? Orta boy bir karnabaharımız var. Bu şekilde parçalara ayırıyoruz. Haşlanmış karnabahar, karnabahar evet bol evet. evet bol suda haşlıyoruz azıcık tuz da atabilirsiniz isterseniz içine evet. bol suda haşlanmış bir orta boy karnabaharımız var parçaladık buraya koyduk evet, evet sonra şimdi bir adet yumurtamız var çırpıyoruz Çıktık. bu şekilde iki kaşık mısır unu ve bir kaşık beyaz un var karıştırdık ikisini evet onu da harmanladık evet, şimdi, şimdi yumurtayı karnabaharı yumurtayı bulacağız daha sonra unu bulayım kızartacağız bol kızgın yağda evet şimdi buladık. Peki bunu peki bunun içine aktarıp da tepsini yapamaz mıyız? Tabii ki o şekilde de pratik yapabilirsiniz. Bu yumurtayı bunun içine aktarabilirsiniz. Hepsini karıştırıp mısırını bulayım tekrar dizebilirsiniz hmm, Biz size göstermek için böyle yapıyoruz. Tek tek göstermek için bu şekilde yapıyoruz sizi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar una buluyoruz. Tekrar aldık. Kaç tane orta boy bir şey kaç boy, tane çıkıyor böyle? Bu şekilde çıkıyor parçalar ayrılmış şekilde Ortaya bir tabak Bir tabak meze oluyor. Yemeğin yanında da yapabilirsiniz. Meze Mesafirlerinizi da olur. de yapabilirsiniz. Bunu bittikten Sun sonra Şunu şeklinde göstereceğiz. Ha, en sarımsaklı, sonunda sıra evet. Soslu değil mi? Değişik Tabii şekiller ki, olabilir. Devir. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Tabak çıkıyor, mısır unu ve unu karıştırdık. Aynı hamsi yapar gibi arkadaşlar, çıtır çıtır. Bitince göreceksiniz zaten şimdi, çıtır çıtır oluyor. Çocuklar için çok besleyici de olabilir. Hem yumurtası var, mısır unu var. Tabi siz bu yumurtayı aktarırsanız bunun içine. Daha kısa tabii hemen. tabii bize biz tek tek göstermek için bu şekilde yapıyoruz. Bu şekilde bol sıvı yağda kızartacağız. İsterseniz bunu bu şekilde fırın tepsisine de dizebilirsiniz. Fırında da yapılabilir. Evet. Evet arkadaşlar, işte bu şekilde hazırlanıyor. Sonra bunu e, tavamızda kızartacağız. Tavamızı ısıtıyoruz önce. Sonra tavamızı kızartmaya evet. geçeceğiz. Bol kızgın yağda kızartacağız. Tamam. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tavayı ısıttık yağı koyduk. Evet ustam devam edelim. Ne yapıyoruz? Karnabaharları tek tek kızartıyoruz şimdi. Bu şekilde arkalı önlü kızartarak zaten haşlanmış olduğu için hemen kızaracaktır. Karnabaharı sevmeyen çocuklarınız için de çok pratik ve çok lezzetli. Yumurta olduğu için çocuklara çok lezzetli geliyor. Zaten Bu biraz sonra deneyelim. ufaklık yiyecek. Evet. Değil mi göstereceğiz onu size? Evet. Bizimki karnabahar gibi... yemeği sevmeyen çocuğum için çok ideal. Hem karnabahar yedirmiş oluyorum, hem mısır çok faydalı. Küçük canavarımıza yedireceğiz biraz sonra. Evet. Göreceksiniz. Bitmiş ailenin sunum halini de göreceksiniz. İşte bu şekilde. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, bu şekilde. Kızartıyoruz. Evet. balık gibi çıtır çıtır sesleri duyuyorsunuz arkadaşlar. Haşlanmış olduğu için de hemen kızaracaktır zaten. Çıtır çıtır sesleri duyuyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde kızartıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar hepsini kızartıktan sonra tabağa alacağız. Ee, onu da göstereceğiz size. Evet. evet arkadaşlar gördüğünüz gibi nar gibi kızardı. Bakın gevrek gevrek. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi alıyoruz artık tabağımıza. Kızaranları. Evet. Zaten Zaten böyle bakın içinde. çok güzel kızarmış arkadaşlar. Evet. Bakın nefis oldu. Haşlama olduğu için de zaten. İşiyor. Çıtır çıtır ediyor arkadaşlar görüyorsunuz. burada diğer ustamızda çalışıyor bir akşam yemeği öneririm ee, sesleri duyabilirsiniz tabak çatal kaşık seslerini İçeride çocuklar bilgisayarda onların da sesi geliyor onun için kusura bakmayın ev hali normal şimdi bakın gördüğünüz gibi Evet ustam ne evet, yaptık arkadaşlar sizler için bir adet deneyeceğim şimdi şimdi Yoğurtları, bakın yoğurtlu sarımsak hazırladım yoğurt sarımsak ya da sosla deneyebiliriz sadece yoğurtla da yiyebilirsiniz sadece bu şekilde de yiyebilirsiniz küçük bir parça alıyorum bu şekilde arkadaşlar. Sosa bandırıp bandırıp bu şekilde yiyebilirsiniz. Nasıl olmuş? Nefis olmuş. Yapanların da ellerine sağlık şimdiden. Yorumlarınızı yazarsanız çok memnun olurum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Teşekkür ediyoruz. Evet arkadaşlar. 2 tane yumurcak var bakın burada. Karnıbahar yemeyen çocuklara duyurulur. Bakın şimdi nasıl yiyecekler. Göreceksiniz bakın tabaklarına koyuyoruz şimdi. Önüne doğru çek biraz onu. Heh. Evet başlayabilirsiniz. Hadi pek. bakalım. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi. Anne bana hep bu şekilde yapar çok güzel oluyor. Gördüğünüz gibi kardeş kardeş yemeyeceği devam. Sıcak geldi galiba değil mi? Sıcak mı evet, geldi? Sıcak geldi. Abi gibi patır çatalına. Evet. Evet. Üfleyebilirse. Evet üfleyebilirse. Engelleyiz sağlıksın size bir kez. Afiyet olsun. Çok evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Gıygıy Gıy TV'de kalın abone olmayı unutmayın. Gördüğünüz gibi çocuklar sevebiliyormuş demek ki. O 7 hemen yakaladı. Arkadaş. Arkadaşladı. Aferin sana. Aferin. Aferin. Nefis olmuş, nefis. Bizde kalın arkadaşlar. Hoşça kalın. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Sağ alttaki kutucuktan tıkladığınızda bütün e, videolarımızı orada görebilirsiniz.